Şu anda İstanbul Şişhane'de bir gazeteci eylemi var. Nedir? İşte bu bir yasa getirmeye çalışıyorlar ya ve bütün basına tam bir sansür yasası ama bizden olmayan diye baktıkları basına ya da işte medyaya. Aslında bu hepimizin sorunu. Çünkü hepimizin artık haber alma ve haberleşme ve fikrimizi söyleme özgürlüğümüz gidiyor. Şimdi Ali Morca Şişhane'de yanında Necdet Saraç var gazeteci arkadaşlarımızdan. Ben oraya bağlanıyorum ve e, o, Ali Morca konuşsun bakalım eylem niye yapılıyor ne oluyor birlikte görelim. Evet Can Ataklı Şişhane meydandayız. Yanımızda gazeteci arkadaşlarımız var. Sansüre karşı burada toplandılar. Kendisine soralım. Evet yani e, bir kere önemli olan sansür yasasına karşı bütün meslek örgütlerinin yan yana gelmesi ve ortak tavır alması önemli. Yani bu yasada bir sürpriz var mı? Sürpriz yok tabii. Yani sonuçta iktidar e, seçime yöneldiği için seçime yönelen iktidar da klasik tavrını gösteriyor. Ki AKP iktidarı uzunca bir süredir zaten kendisini yasaklarla da ifade ediyor. Yani hukukla ilgili dünkü atamaları dikkate aldığımızda bugünkü e, yasa tasarısının e, gündeme de tesadüf değil. İktidar alanı mümkün olduğu kadar daraltmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta bunu sin net sinyalli vermişti zaten. Diyarbakır'da 16 Kürt gazetecinin e, gözaltına alınıp tutuklanmış olması da neyi gösteriyor bize? Valla seçim sürecinde iktidar ben farklı seslere tahammül etmeyeceğim anlamına geliyor. Bugünkü tavır ona karşı bir tavır. Bu önemli. Tabii bu tavırı büyütmek ve geliştirmenin yolu işin doğrusu Türkiye'de basının özgür olmasını isteyen, Türkiye'nin demokrati değişmesini isteyen bütün siyasi partilerin hızla devreye girmesi gerekiyor. Yani siyasi partiler devreye girmediği sürece mecliste yasanın çıkıp çıkmaması başka bir tartışma noktası. Meclis çoğunluğu yasayı çıkartacağını gösteriyor ama siyasi partilerin bu noktada çok da aktif tavır alması gerekiyor. Yani klasik söylemleri tekrarlamak istemem. Yani basının özgür olmasının ne kadar önemli olduğu. E bu ülkede demokrasinin giderek alanının daraldığı, ortadan kalktığı bir süreçte iktidarın basını daha da dar bir alana sokmaya çalışması anlaşılır bir şeydir. Burada toplumsal tepkiyi büyütmek gerekiyor. Yani bu tepkiyi kitlelere taşımak gerekiyor. Yasaklar sonuçta sen konuşma anlamına gelen bir şeydir. Yeni bir yasa da bu anlama gelir. Valla bugün burada da bir kez daha gördüm. Gazeteciler konuşmaya devam edecek. Önemli olan Türkiye'nin bunun arkasında durabilmesi. Evet teşekkür edelim ee, toplandınız buraya neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle hani bu yasa sadece gazetecileri ilgilendiriyormuş gibi e, kamuoyuna yansıyor ama sadece gazetecileri ilgilendirmiyor. Toplumun tüm kesimini ilgilendiren e, bir yasa tasarısı gündemde. İki nedenle bunu söylüyorum. Bir, haber alma hakkı ortadan kalkıyor. Bu toplumun en büyük sorunlarından birisi. İkincisi habere ulaşma noktasında sosyal medya, e, mecralara gelecek engellemeler kısıtlamalar da e, toplumun haber alma hakkının ve onun haberi yayma hakkının ortadan kaldıracak bir düzenleme e, biçimi. E, biz Türkiye'de e, ki meslek örgütleri olarak bu kanunun e, hazırlanmasından haberimiz olmadı sonrasında e, meclis genel kurulu, meclise sunulduktan sonra komisyonlarda inceleyip itirazlarımızı ee, ve yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyleri ifade ettik. Ee, ama meslek örgütlerinin önerilerine kapalı bir iktidar ve ana e, iktidar ve bir muhalif parti var. Ee, i̇kisinin hazırladığı e, bir kanun teklifi. Ana muhalefetin de bütün itirazlarına rağmen aynen komisyondan geçti. Bu hafta meclis genel kuruluna gelmesini bekliyoruz. Bugün Türkiye'de, e, İstanbul'da, e, Adana'da, İzmir'de, e, Kocaeli'de eylemler yaptık. Ee, İzmir'de, ee, yarın da Ankara'da olacağız meslek örgütleri ve gazeteciler olarak ee, ve bu yasanın geri çekilene kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet, Can Ataklı şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü size bırakıyorum. Tamam. Evet e, gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın öncülüğünde. Bu konu aslında hepimizin konusu. Bakın bazen e, dikkatimi çekiyor işte konuşurken toplumda da. Hani böyle gazeteciler ya sizin derdiniz olunca. Hayır kardeşim bakın özgürlüklerin kısıtlanması gazetecinin derdi değil. Bizim derdimiz burada sadece bizleri işsiz bırakmaya çalışmaları, ağır para cezalarıyla sindirmeye çalışmaları ya da hapse atmaları. Ama bunun yansıması sizlere oluyor. Neden? Çünkü siz asla gerçeği duymuyorsunuz. Ne oluyor? Medya, medyanın %95'ini elinde tutan saray e, adamları diledikleri anda, diledikleri şekilde propaganda yapıyorlar. Ve beyinlerde bu kazanıyor. O için bizim işimiz çok zor. Yani burada anlatmaya çalışıyoruz, bir şeyleri söylüyoruz. Ama işte bu %5. Ha, ama buna rağmen çok etkili mi? Evet etkili. O halde bu etkiyi kullanmak durumundayız. Onlar da bunun farkında olduğu için zaten İktidar kanadı. Bu %5'i de susturmaya çalışıyor. Birazdan e, e, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de bugün mecliste CHP grubunda bir konuşma yaptı. Onu konuk, konuşmacı olarak aldılar. O da aynı sını söylüyor. Yani %5 aslında, %95 kontrolda ve oradan muazzam bir beyin yıkaması yapılıyor bakın. Şimdi e, ikinci el araba. Bir ara böyle şeydi efendim ikinci el piyasa harika falan. Yok orası da... Bir frene bastı. Görelim. Mastak Otogalerisi'ndeyiz. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlarımız şu anda çok kötü bir vaziyette. Ee, hiç iyi gitmiyor. Bu e, dolardan mı kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor, ne olayın bir türlü çözemedik. Ama satışlarımızın şu anda hiç iyi gitmediği kesin e, aşikar. Bayram geldi, bayram geldi ama araçları normalde şu anda çok hızlı bir şekilde satmamız gerekiyordu ama telefonlarımız bile çalmıyor. Herhalde büyük bir ihtimalle insanların alım gücü tamamen bitmiş vaziyette. Dolayısıyla araç fiyatlarımız eriyor mu, çıkıyor mu aslında onu tam olarak net olarak bir şey yapamıyoruz. Zaman zaman çok yükseliyor, zaman zaman da düşüyor. Yani ona net olarak bir şey söylemek gerçekten mümkün değil. Ekonomiden kaynaklanan bir şey. Araçlarımızın iki katına, üç katına çıktı. İnsanlar bu durum karşısında ne araçlarını satmak istiyor ne de almak istiyor. Bu da ister istemez bizi etkiliyor. Bugün sattığımız arabayı aynı fiyatı yarın alamıyoruz. Dolar karşısında gireceli piyasası eriyor abi. Yani dolar çıktıkça her şey yukarı vuruyor ki arabalar da öyle. Her şey tavan yapmış halde abi. İnsanların tatil planı var. Ya i̇nsanların tatil planı var ama benim görüşüm insanlar kırıda çekiyor abi. Kırıda çekip tatile gidiyor. E, bugün adam 10 yıl çalışsa 10 e, bin lira maaş alsa bir tane kırılıyor bilemiyor abi. Yıl olarak bu sene geçen yıla bakarsak biraz daha kötü gidiyor diyebiliriz. Tabii neden derseniz ülkemiz dolar kuru karşısında e, her geçen gün otomotiv piyasası erimekte. Buna bağlı olarak geçen yılki normal öz sermayemiz bu yıl yüzde civarında düştüğünü düşünüyorum. Geçen yıl 5 milyonluk sermayeli bir e, galeri bu sene e, 20 araba yerine 10 araba bile alamıyor. Dolayısıyla bu da bizim için e, satış politikamıza ve satış endeksimize bayağı bir büyük bir ölçüde düşüş sağlamadı. Yani bunlar diyeceksiniz ki ya yani çokmuş artık tamam araba satılmıyor filan ama değil işte bu medeniyetten sürekli uzaklaşıyorsunuz. Bu piyasalar medeni ülkelerde hep canlı. İşte bizim gibi geri kalmış, geri bırakılan ülkelerde kendi kendine. Yani şu anda Türkiye resmen bilerek ve isteyerek sanki geri bırakılıyor. Ama şöyle bir durum var. Böyle bir takım şatafatlı binalarla, şatafatlı yatırımlarla sanki Türkiye çok modernleşti, çok ileri gitti. Değil kardeş, sen Kinşasay'ı gördünüz mü? Kinşasay'ı, Uganda'nın. Git bak. Abi, i̇simlere gir Google'dan, bak. Bak Bağdat'a bak mesela, savaş yıkmıştı değil mi? Erbil'e bak. Hani hesapta böyle işte bir orası deyince yani Erbil herhalde böyle köy gibi. Aa, aç bak bakalım. Burası kıskanmazsanız ne olayım?